Evet arkadaşlar hepinize yeniden merhabalar. Bugün yanımda kum saati var. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bugün sizler birlikte kum saatinin kaç saniyede diğer boşluğunu doldurduğunu izleyeceğiz arkadaşlar. Yani kaç saniyede dolduruyor, kaç dakikada dolduruyor ona bakacağız arkadaşlar. Hatta ben yalama saatimi aldım. Buradan dakika ayarlayacağım. Zaman tutacağım arkadaşlar. Hazırsanız ters çeviriyorum. 3, 2, 1 ve çevirdim. Aa, bir dakika, bir dakika. Zamanı tutmadı. Daha dökülmedi zaten. Tamam arkadaşlar. Tuttum. Şu anda. Bir dakika, 35 saniye. Evet. Akıyor şu anda. Dökülüyor. 1 dakika 35 saniye tuttum. Geçebilecek mi? 4. Hala. 5. 38 saniye oldu. 4. 41 yazıyor. 4. 4. Bence geçemeyecek. Ya da geçebilir. 51 saniye. Uuu. 54 saniyede bitirdi arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. 54 saniye. Şurada. Evet. Şimdi... Şurada görmüş olduğunuz gibi 54 yazıyor. Arkadaşlar. ikinci turumuza geçiyoruz. Bu seferkinde daha düşük geçeceğim. Bakalım öyle geçebilecek mi? Ee, bu seferkinde. Ne kadar olabilir? Bence. Bir dakika. Bir dakika. 10 saniye. Ya da tam bir dakika tutalım. Tamam. Çevirdim arkadaşlar. Zamanı kuruyorum. Bir dakika Kurdum. Akıyor şu anda. Bence bunu geçemeyecek. 10 saniye. 54 saniyede bitirdi. Bakalım rekorunu geçebilecek mi bu saat? bakıyor şu anda güzel 39 40 geçemeyecek 40 arkadaşlar kum saati bence bayağı iyi performans sergiledi şu anda bu arada dakikayı durdurayım ben hemen tamam arkadaşlar yani bence kum saati bayağı iyi performans sergiledi şu anda Görmüş olduğunuz gibi skoru şöyle göstereyim. Şu küçüğe bakın küçüğe. Arkadaşlar 41 saniye. 1 saniye olmuş skoru. Evet arkadaşlar şimdi sırada 3. turumuz var. 3. turda ise 50 saniye. Bunu kesinlikle gitmez. Evet, ters çevirmeye başlıyorum. Dakikayı tutayım. Bir saniye kaldı. Tamam. Tuttuk arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. 50 saniyeyi ayarladım şu anda. Saati ve başladık Şahtım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Evet 18 Akü şu anda Evet. Akıyor. Evet. Bitti şu anda. Arkadaşlar. Skor. Yine küçük olana bakın. Görmüş olduğunuz gibi. E, skorumuz 33 saniye. Şöyle yazıyor şurada. Şu. 33 saniye skorumuz. Evet. Yani güzeldi bence. Şurada da e, toplamı var. 3 dakika 33 saniye sürmüş. Bakın bu dakika sayısı bu da Saniye. Saniye. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gidelim. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar. Bildirmeyi açmayı unutmayın. Yani tümüne tıklamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler ve bay bay. Video 6.5 dakika oldu.